Şimdi etme vakti daha. Git gel git gel Lolita Bütün olayın sakın Hala hala etmektirdir Kafam çoktan uyuşmuştu İstediğim olmuştu La la la la boğuştu so, Çok gelip gittik Şimdi etme vakti